Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bu videomuzda acaba gerçekten Black Friday indirimleri gerçek mi? Kara Cuma denilen ve tüm dünyada indirim şöleni olarak tanımlanan bu hikayenin ne kadarı doğru? Acaba gerçekten ucuza bir ürün alıyor muyuz? Yoksa ucuza bir ürün aldığımızı sanarak satıcıya gerçekten istediği rakamı veriyor muyuz? Bu videomuzda bunu konuşacağız. Bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olmayı unutmayınız. Şimdi ilk etapta gelelim bu Black Friday denilen şey aslında ne? Black Friday Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. 1932'den bu yana Noel alışveriş gününün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Mağazalar tahmininizden çok çok daha erken bir saatte açılıyor ve gecenin geç saatlerine kadar açık kalmaya devam ederken yine aynı zamanda gecenin geç saatlerine kadar insanlara alışveriş edebilme imkanı sunuyor. Ve alışveriş imkanı sunarken de kullanıcılarına beklediklerinden çok daha yüksek indirim oranları sunuyor. Fakat Black Friday yurt dışında resmi bir tatil olarak sayılmıyor. Sadece bir gün ve o günde indirimler oluyor. Amazon, Trendyol, n11.com ve aklınıza gelebilecek bütün alışveriş sitelerinde bu Black Friday indirimlerini görmek mümkün. Gelelim bizim ülkemizdeki yerine. Millet bari kapıyı zimdikliyor vallaha. Ne? Tamam. Kaçınlanan bu ne böyle? Ha, böyle çok iPhone 11. iPhone 11 için milletin şeyine bakarsın. Şimdi Black Friday'in Türkçe anlamı Kara Cuma. Bildiğiniz üzere Cuma biz Müslümanlara kutsal bir gün yani e, bir bayram olarak nitelendiriliyor. Bizim bayramımız Cuma günü Kur'an'a göre ve burada da o cuma gününe kara cuma dedikleri için de Türkiye'deki bütün mağazalar işte muhteşem cuma, süper cuma, şahane cuma, hayırlı cuma falan diyerekten çeşitli kafalarına göre bir isim koyuyorlar. 1 Aralık 2017 tarihinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konu hakkında bir açıklaması var. O açıklamada da cuma gününü anarken bu tabirlerden yani Black Friday gibi tabirlerden kaçının mesajı veriliyordu. Biraz daha geriye gidelim. Yani bu indirimli günlerin ilk çıktığı zamanlarda insanlar ürün satın alabilmek için kendilerini ezip bir izdama yol açıyorlardı. Birbirleri altında ezilenler mi dersiniz? O gün trafik kazalarının artım oranı mı dersiniz? Yani insanlar alışverişi yapıyor fakat trafik kilit oluyor. Yani bir yerden bir yere gitmek aşırı derecede zorlaşıyor. Peki bugün e, tarih... 21 Kasım 2020, 27 Kasım'da resmi olarak bu Black Friday indirimleri başlıyor. Fakat bildiğiniz üzere tüm dünyada yaygın olan bir pandemi söz konusu. Yani koronavirüs vakaları ülkemizde hızla artarken acaba alışveriş tutkunları gidip alışveriş marketlerine, alışveriş mağazalarına alışverişlerini yapacaklar mı? Bir izdama yol açacak mı? Belki o gün alışveriş merkezlerinin kapanma gibi bir ihtimali söz konusu olabilir mi bilmiyorum. Fakat bu cuma günlerinde gerçekten büyük oranda indirim oluyor kağıt üstünde. Ama bu indirimlerin ne kadarı gerçek, o ürün kaça mal ediliyor? Yani karşınızdaki bir insan %80 indirim yapıyorsa dahi emin olun ki bir kazancı vardır. Yani hiç kimse size zararına mal satmaz arkadaşlar. Twitter'da o günlerde gezdiğim zaman hatta bazı günlerde de denk geliyorum. Sizler de denk gelmişsinizdir belki. Bir ürünün fiyatı 30 liraysa Karacuma'da yani Black Friday'de tabirlerim için kusura bakmayın. Çünkü böyle anlatmak zorundayım. Çünkü işin orijinali bu. Black Friday'de insanlar atıyorum bir kitap 30 TL ise normal bir günde 30 TL'lik kitabı işte 25 liraya düşürüp 30 liradan indirimli bir şekilde 25 liraya satabiliyor. Fakat Black Friday günleri geldiği zaman işler değişiyor. O kitabın orijinal fiyatı 70 lira oluyor, indirimli fiyatı 45 lira oluyor. İşte dev indirim diyerek o kitabı aslında siz satın alıyorsunuz. Çünkü insan bilinçaltı bir şeyi e, sorgulamadan o fiyattaki büyük orandaki düşüşe e, ilgilendiği için, o düşüşle ilgilendiği için... O ürün ona çok ucuz geliyor. Yani siz o ürünü satın alıyorsunuz. Black Friday günlerinde özellikle bugünlerde alışveriş yapma isteğinizi tetikleyecek reklamların çoğunlukla televizyonlarda ve bilgisayarlarda, telefonlarınızda, sosyal medya hesaplarınızda düştüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Her insanın alışveriş yapma özgürlüğü vardır. Yani kimseye işte sen alışveriş yapma, bu kadar indirim oluyor, işte kazıklanıyorsun gibi bir şey demek. Bizlere düşmez. Ama bir vatandaş olarak beni en çok endişelendiren olay koronavirüs vakalarının bu kadar arttığı bir dönemde acaba bir tedbir alınacak mı bu mağazalarda? İzdiham mı olacak yoksa insanlar tek tek mi girecek bilmiyorum. Fakat bu konu hakkında sizlere verebileceğim en büyük tavsiye kesinlikle internet ortamında alışveriş yapın. Mağazalara alışveriş merkezlerine gitmeyin. Çünkü gerçekten tehlike çok büyük ve... Eğer bir kısıtlama getirilmezse de gerçekten çok büyük sıkıntıları doğurabileceğini düşünüyorum. Ek olarak da 27 Kasım'da bugünler resmen başlayacak. Ben 21 Kasım'da bu videoyu çekiyorum. Muhtemelen en geç 22 Kasım'da bu video yayında olur. Eğer 27 Kasım'dan önce bu videoyu izliyorsanız şu anda online sitelere girin. Almak istediğiniz şeylerin fiyatlarını not alın. Eğer gerçekten indirim varsa yani al, almak istediğiniz fiyatında, da düşüğüne veriyorlarsa almakta fayda var ama e, az önce anlattığım gibi 20 liralık kitabı Black Friday günlerinde 45 liraya lira indirim var derlerse almayacağınızı düşünüyorum. Evet dostlar diyeceklerim bu kadardı. E, bu videoyu çekmek istememdeki asıl amaç bu konu hakkında sizleri bilgilendirmekti. Bana destek olmak için de aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız ee, şurada sanırım çıkan e, sosyal medya hesab hesabımı da takip edebilirsiniz bir sonraki videoya kendize kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar Kapıyı yüz yimdikliyorum Allah'ım. Evet. Ay, Allah. Ay tepen kaçınmadan millet gülübü ne böyle? Ay ne de böyle çok yolluyor?